Mesih izleyiciler Türkiye Sosyal Bilimler 2. günündeyiz. 7. oturumda tarihi seslemelere eee kimetsu hocamız sunacaklar. Oturum başkanımız Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden kimetsu hocam Doçent Doktor Mustafa Necati Barış. E, bu hocam tercüme hareketleri konusunda tecrübe sahibi, araştırmaları bulunuyor. Eee Gül Özdemir hocamız da Arapça çevirilerle ilgili sunum yapacaklar. Muhati Çelik hocamızın da uzmanlık alanı Avrupa'daki üniversitelerin, Osmanlı gelişimi ile alakalı hocamızla bir sunum yapacaklar. Ee, Sempozyumumuza takip ettiğiniz için şimdi de, e, teşekkür ediyorum ve sözü kıymetli hocama bırakıyorum. Mustafa hocam buyurunuz. Teşekkür ediyorum Abdullah hocam. Ee, kıymetli katılımcılar, e, değerli dinleyenler, e, bugün e, Oku, Okut derneğimizin önderliğinde düzenlenen Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun yedinci oturumunu e, açıyorum. Bu oturumumuz daha çok tarih araştırmalarının gündeme geleceği ve bu konularda e, <gülüyor> ciddiğimden değerli iki hocamızın, iki kardeşimizin bizlere sunum yapacağı bir oturum olacak inşallah. E, i̇lk başta e, doktor öğretim üyesi Murat Çelik hocam Avrupa'da üniversite kurumunun ortaya çıkışındaki ekonomik arka plan e, konusunda bizlere bir sunum gerçekleştirecek. Akabinde Kübra Gül Özdemir hanımefendi bizlere Emeviler döneminde Arapçalaştırma hareketleri bilhassa da para politikası örneğinde bu konuyu ele almaya çalışacak. Ben e, sözü çok daha fazla uzatmadan hemen e, mikrofonu ee, doktor üretim üyesi Murat Çelik hocama bırakıyorum. Sayın hocam süreniz yaklaşık e, 20 dakika. Buyurun. Ee, teşekkür ederim Mustafa Nacatu hocam. Ee, başta sizi e, Hazirun'u, Abdullah hocamızı, Kübra Gül hocamızı e, dinleyenleri, YouTube'dan dinleyenleri, daha sonra dinleyecek olanları, izleyecek olanları e, saygıyla selamlıyorum. Ee, inşallah e, hayırlı olur, e, tartışmaya vesile olan e, fikirler ortaya çıkar. Böylelikle barikaya hakikat e, da bu müsaademi efkarla haslı olur ve kendi e, dileğimize ve amacımıza uygun bir şekilde fikir üretmek e, imkanı bulabiliriz. E, bugün <gülüyor> e, Avrupa Üniversiteleri hakkında bir takım sorgulamalar yapmaya çalışacağım. E, umut ediyorum ki bu sorgulamalar dinleyenlerin, bu konu hakkında fikir üretenlerin dikkatini celbeder. Ve Avrupa dair yeni derinlikli, farklı, sorgulayıcı bir külliyatın oluşmasına maya oluşur. Yani bu mayalardan bir parça, bir katre, bir habbe olur inşallah. Şimdi şu, şu, şu, bu, sunulma başlarım. Yoksa bizim neyimiz olur? Avrupa nedir? Avrupa kimdir? Genel olarak baktığımızda, yani Avrupa hakkında olumlu fikirlere sahip değiliz. Tabi bunun sebepleri var ve bu sebepleri tartışmakta bizim tebliğimizin içerisinde yer almıyor. Ama bu tebliğdeki meseleleri anlayabilmek için Avrupa hakkındaki fikirlerin olumsuz, olumsuz ve farklı olması çok önemli. Genelde Avrupa'ya dair birinci elden kendi zihnimizle, kendi eğitim kurumlarımızda, bilim kurumlu, kurumlarımız aracılığıyla bir bilgi ürettiğimizi söyleyemem. Yani Avrupa tarihi hakkında yaygın, derinlikli, mesela İsham'da böyle e, bu coğrafyada bizler tarafından üretilmiş, telif edilmiş, e, önü akıllı kocaman bir raf dizisi Avrupa tarihi e, telifatı yok. Bu önemli. Ee, biz Avrupa hakkındaki e, bilgileri, malumatı e, belli bilgi seviyelerinde tahayyül gibi, tefekhum gibi e, ve ikinci evden e, öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bilgiler, bilgiler değil ama hani malumat mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. E, tebliğin bu yüz yüze kısmında bazen e, ağzımızdan çıkan çok hızlı çıktığı için tam kelimeyi uygun bulamayabiliyoruz. Ee, dolayısıyla haddimi aşmak istemem ama yani, yani bilgi mi, malumat mı, neyse ya da iman mı bu gibi konular e, ikinci elden, üçüncü elden oluyor ve tevadu haline gelmiş oluyor. Bunların biri skolastisizm. Yani skolastik kötü bir şey, ortaça Ortaçağ kötü bir şey olabilir mi? Yani ben şimdi okudukça görüyorum yani ortaçağ, e, yani orta karanlıkçağ falan böyle yakıştırmalar var. E, Tam aksine eğer 12. yüzyıl olmayaydı, Mesela 18. yüzyıldaki Enlightenment, aydınlanma olmazdı. Hatta ben aydınlanma 18. yüzyılda olacağını da düşünmüyorum, olduğunu da düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanda bu fikir de değişir. E, bu işin e, merkezi 12. yüzyıl. Sikolarsizm bizim zihnimizde kötü, e, anlamsız, e, kara e, çağın e, metodu. Yani öyle öyle olmayabilir. Bu, mesela bizim hazır aldığımız bir kabul. Bir başka bir kabul ise, e, işte Batı'daki e, pek çok kurumun endüstriden geçtiğine dair. Bunu sorguluyorum ben. Acaba öyle mi? Bunu biz mi öğrettik? Yoksa acaba Batı'ya bu bizim bahsetmiş olduğumuz e, e, metot, yani e, istikrağı dediğimiz metot, acaba endüstriden mi geçti ya da kurumlar yoksa Sincere Zönden mi geçti? Değil mi? Mesela biz, bizim için en dürüst bir şeydir, bir sınırdır yani, bir, şey, bir kırmızı noktadır mesela. Onun bir şey söyleyemeyiz. Öyle mi acaba? Ee, gibi e, Batı dünyasına dair bizim e, üretmeye çalıştığımız bilgiler çok kısıtlı ve biz ikinci elden bu bilgileri ediniyoruz. Bunun gibi başka bir, yani çok var e, olsunlar, buna benzeyen başka bir husus ise üniversite meselesi. Yani üniversite meselesini anlamak e, belki bugünkü Batı'yı, Avrupayı anlamanın da bir yolu olabilir. Yani yollarından biri olabilir. Çünkü modern Avrupayı, e, klasik Avrupayı kuran kurumun üniversite olduğunu, bütün e, yani o yani olduğunu söyleyebiliriz. E, evet, bugün bizim gördüğümüz teknoloji e, gözleri yaşartan, gözleri parlatan mı diyeyim, e, teknik gelişmeler üniversitede olmadı. Akademilerde oldu. Çok farklı şeyler bunlar. Ama üniversite kurumu e, büyük bir değişimin öncesiydi. Yani o yüzden şöyle diyebiliriz, orta çağın bugüne hediyesidir de diyebiliriz. Çünkü kurum ve bürokratik yapılaşma açısından üniversite bir nasıl diyeyim, keşif miydi, buluş muydu, icat mıydı, böyle bir şeydi. Ve e, hatta bu üniversite e, öyle bir kurun ki batıdaki e, bilgi üretiminin dışında sosyolojik yapıyı da değiştirmekle kalmamış. Şimdi görüyorum ya yani öyle okudukça anlıyorum ki protestan kilisesinin doğulmasına da açmış. Yani çok sebepleri var. E, böyle gördüğümüzde e, üniversiteye dair Fikrimizin ve bildiğimizin yeniden sorgulanması, düşünülmesi icap ediyor. Ee, tabii e, Türkiye'de yeni yeni bir literatür oluşuyor ama biz e, üniversitelerin kurucu üyesi olarak e, Müslümanlardan e, etkilenildiği, etkilenildiği üzerine olan yeni literatürü çeviriyoruz. Mesela macd gibi. Tamam. E, halbuki bir de bunun haricinde başka bir literatür daha var. Bu da Hristiyan ve Greko-Romen e, geleneğinden neşet ettiğini iddia eden görüş. Biz her iki görüşü de bir araya getirmemiz ve anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bu iki e, İslamdan, yani Müslümanların kurumlarından neşet ettiğini ileri süren Maktisi ve e, aynı düşünceli olanlar, Gaudisi gibi düşünceli olanların düşüncesinin yanı sıra, e, Haskins gibi, Wright gibi olanların düşünceleri haricinde yeni bir anlayış geliştirebiliriz. Bunlardan biri de e, Avrupa'da 12. yüzyılda ortaya çıkmış olan e, ticaret devrimi, The Commercial Revolution diyorlar. E, tabii bunlar konusunda hüküm veremeyiz ama e, tahmin ediyoruz ki bu alanların önemli etkileri var üniversitenin kurulmasında. Çünkü 11. yüzyılda e, Hristiyan fakihleri diyeyim, e, din adamları e, İncil ve Tevrat üzerinde e, çalışma yaparken bu metinlerin nasıl daha farklı anlaşılabileceğini e, düşünürlerken diğer yandan e, nüfus ile beraber 11. yüzyılda başlıyor e, loncalaşma ticaret e, ilişkilerinin gelişmesi neticesinde önce ne İtalya'da ardından yavaş yavaş Transmontana adı verilen Alp Dağları'nın kuzeyinde şehir devletleri ticaretle uğraşan ve ticaretle zenginleşen şehir devletçikleri ortaya çıkıyor. Ve bu devletlerin ve e, hükümdarların e, kampılarını sürekli hale getirebilmeleri e, geleneksel e, kurallar haricinde yazılı kuralları oluşturabilmeleri ve oluşmuş bu kuralları tevin edebil edebilmeleri için bürokratik yapıları ihtiyaçlıyorlar ve bu ihtiyaçların e, hemen yanı sıra e, hukuk bilen insanlara ihtiyaç duyuyorlar ve Roma hukukunun e, henüz tamamen ölmediği, küllenmediği bu İtalya, Kuzey İtalya'da ve İtalya bunun sahillerinde bulunan ticaret şehirlerindeki ki ticaret şehirlerinde Roma hukuku o vakit kullanılıyordu. Çünkü mevcut gelenek, gelenek hukuk işe yaramıyordu. İnsanların birbirleriyle etibat kurma, iş yapma. Mesela burada bir antiprantez açarak bahsedeyim. Robert Putman diye birisi var. Bu İtalyan tarihi çalışıyor. Mesela Güney ve Kuzey İtalya üzerinde e, mukayese yaparken e, niye üniversitelerin kuzeyde ve bu ticari şehirlerinde ortaya çıktığını e, sorguluyor ve diyor ki e, İtalyan'ın bu kuzeyinde ortaya çıkmış e, ve şehir devletlerinde, yani ticari şehir devletlerinde ortaya çıkmış üniversitelerinin en önemli sebebi ortak iş yapma bilinçlerinin gelişmiş olması. Çünkü e, Putnam'a göre anlaşma uzlaşma kültürü çok yaygın ve bunun altında da Roma'daki anlaşma kültürü söz konusu. Ve Roma'daki bu şey, Roma'da diyorum, İtalya'daki bu şehir devletleri Roma hukukunun, yani ona biz ne diyoruz, medeni ve ticaret hukukunun kullanıldığını bize söylüyor. İşte bu Putnum'dan eğer yola çıkarsak bilhassa İtalya'da bu anlaşma uzlaşma kültürü farklı grupların bir araya gelmesi, yeni bir bürokratik yapı oluşturma, loncalar, ondan sonra ticaret panayırları gibi pek çok meselede roman hukukunun etkili olduğunu görünce insanlar yavaş yavaş bu şehirlerde bulunan Üstatlara Roma hukukunu bilen üstatlara akın akın gelmeye başlıyorlar. Bu işi başlatanlar zannediyorum Almanlar oluyor. Ardından Lehler var, e, e, Slovaklar var, Macarlar var. Mesela biliyoruz ki 1300 yıllarda akın akın Macar öğrenciler geliyorlar Roma hukukunu ve Kiliksoy hukukunu ben ona henüz şey yapmadım. E, i̇nşallah metinde tebliğ metinde görebilecek e, geliyorlar ve. Bu işlemi çok geliyor çünkü ticaret temelli bir yapının e, oluşması neticesinde buralardan gelen e, öğrenciler şehirlerde üniversite alınan lonca benzeri, yani bu, bugün anonim şirket diyebiliriz belki benzeri yapılar kuruyorlar. E, öğrenci bu yapılar sayesinde ders alacağı hocadan e, ders ücreti konusunda pazarlığa giriyor. Ee, bulunduğu şehirde ayrıcalıklar elde ediyor. Silah taşıma ayrıcalığı elde ediyor. Gece dolaşma ayrıcalığı elde ediyor. Konaklamada indirim ayrıcalığı elde ediyor. Ticari bir anlaşma, bir akit kültürü üzerinde üniversite hmm. şekillenmeye başlıyor. Ee, başka bir husus ise e, zamanımızı, yani çok e, şey yapmak istemiyorum, 5 bir, bir, bir, dakika plan kaldı zannederim. Öyle, öyle kanlıyorum. Ee, hemen hemen e, 10 dakikanız var sayın hocam ama e, sonra tahmin ediyorum ki e, bilhassa e, Avrupa'nın kuzeyinden mesela şimdi atlıyorum alanlar ama dinleyiciler e, anlayış göstereceklerdir onlar için e, biraz dolabım anlayış göstergeler umut ediyorum mesela e, Rönesans e, dediğimiz e, sanat e, işlerinin bilhassa e, Lorenta, Flanders'ta, Hollanda'da, Belçika'da, e, Hamburg kocavallarda oluşmasının sebebi de bu. Bu e, ticari kültür yavaş yavaş yukarı gittikçe sanatla beslemeye başlıyor. Buradan öğrenciler akın akın gelmeye başlayınca e, İtalya ve çevresine e, Salamanca var, e, yukarıda e, Oxford var, daha sonra Cambridge kuruluyor. Ama bizim hedefimizin e, hedefimiz İtalya ve civarı olması gerekiyor ticaret e, açısından. E, Oluşunca bu sefer şehirlerde büyük bir ekonomik yapı oluşmaya başlıyor. Öyle, hani bugün de öyle değil midir? Mesela Yozgat'ta e, Bozok Üniversitesi var, i̇şte Eskişehir'de e, Anadolu Üniversitesi var. Bu üniversiteler ya da Anadolu'nun diğer şehirlerdeki üniversiteler şehirlerde bir devinim oluşturuyor. Hem ekonomik olarak devinim oluşturuyor hem entelektüel olarak devinim oluşturuyor bunu fark edince İtalyan şehir devletleri e, ve yöneticileri commune adı veriyor bunlara e, podesta şehir yönetimleri. Bunu fark edince bu sefer yavaş yavaş e, üniversite yönetimlerine nüfuz etmeye başlıyorlar ve üniversitesi olmayan şehirlerde üniversitenin ekonomik bir yapı olduğunu fark edince kendileri üniversite konuya başlıyorlar. Şimdi e, böyle e, bakılınca e, birinci açıdan, birinci çerçevede İtalyan Üniversitelerinin ortaya çıkmasında e, ticaret hukuku, ticaret ve e, ticaretin ekonomik, getirmiş olduğu ekonomik yapı önemli bir e, belirgin bir neden oluşturuyor bence. Bir de bunun haricinde ikinci bir ekonomik yapı daha var ki bu daha yüksek, daha elit bir yaklaşım. Salamanca'da, <gülüyor> Paris'te ve Oxford'daki e, üniversiteler, her e, yılda pek benzemezler. Bunlar biraz daha ücretsiz, karşılıksız, e, eğitim olarak e, ortaya çıkmışlardır. Bunun sebebi de bin, e, 1215 ve 1279'larda olması gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü Lateran Konsülü'nde alınan kararlarla, Üçüncü e, Honorius'un 1219 olabilir, ee, Süperspekulam adı verilen bir e, papalık e, emin öğrenimin asla ücretle verilemeyeceği Hz. Allah'ın bahşettiği bir nimetin ücretle satılamayacağı ve bundan dolayı eğitiminin ücretsiz olacağına dair vurgusudur. Tabii bu daha sonraki yıllarda değişiyor. Bu vurgudan dolayı sonra zannediyorum 9. innocentler 10. innocentler bunu Farklı bir şekilde yorumluyorlar. Ama hatırlayamıyorum. Yani sorun olursa, sorun olursa imiyle iyi, cevap verebilirim. Böyle olunca e, Salamanca gibi, Wallodoyed e, gibi, Oxford gibi ve aynı zamanda e, Paris gibi ki Paris, Kristiyan e, teolojisinin yani Camus öğretildiği yerdir. E, burada e, öğrenimin ücretsiz olması ve kilise gelirlerinden karşılanmasına yönelik Yeni bir yapı oluşuyor. Ama bunun arkasında da bir ekonomik düzen var. Çünkü manastırlar, eee manastırlara bağlı olan ticaret ve ziraat mekanlarından elde edilen gelirlerle bu yerleri, bu kişilerin, bu öğrencilerin, bu okulların fonlanması ve burslanması sonucu ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda İngiltere'de olduğu gibi, İspanya'da olduğu gibi e, politik anlaşmaların çözülmesinde, e, siyasi ittifakların kurulmasında da e, mevcut olan mesela Frederick II gibi, Edward gibi, 3. Henry gibi e, dönemin hükümdarları e, muarizlerine, muarizlerinin çocuklarına bulundukları, sahip oldukları üniversitelerde eğitim almaları için üç yıllık, 5 yıllık son derece önemli e, miktarlarda e, bu seçeren e, destekler sunuyorlar. Ve bu destekler sayesinde üniversite kurumunun e, serpilip e, gelişmesine e, üniversite kurumunun de, diğer e, şehirlerde de yayılmasına e, sebep oluyorlar. Dolayısıyla toplumun, e, toplumun icap ederse e, galiba üniversite kurumunun ortaya çıkışında e, Haçlılar devrinden öncesindeki ilişkilerden e, Sicilya gibi, ki e, bizi dinleyen ve dinleyecek olan arkadaşlara hasreten bunu e, rica ederim. Lütfen Sicilya'ya eğilsinler. Bizim kesinlikle ve kesinlikle Sicilya konusunda yoğun araştırmalar yapmamız gerekiyor. Keşke bir imkan olsa da birkaç arkadaşı e, Sicilya'da, e, yani Napoli'de e, kazı yapmaya gönderebilsem, keşke bu imkanım olabilse, Kesinlikle Norman Krallığı ile Sicilya'daki İslam Devleti ilişkilerinin bu açıdan incelenmeye ihtiyacı var. Ben üniversite kurumunun Sicilya aracılığıyla Avrupa'ya etki ettiğini düşünüyorum Endülis'ten ziyade. Yani benim edindiğim intiba ve bilgiler bu yönde. Bunun haricinde görünen Haskins gibi, Raşdal gibi batı eğitiminin üniversite eğitiminin ortaya çıkışında Greco-Ramen kültürünün e, olduğunu ileri süren görüşlerin yanı sıra üçüncü bir görüşün daha olması gerektiğini e, düşünüyorum. Bu görüş e, Avrupa'da bilhassa 11. yüzyılın sonundan 12. yüzyıla daha sonra 16. yüzyılda merkantilist yaklaşım ile e, kendini iyiden iyiye gösteren baskın ağır ekonomik gelişme anlayışının e, da çeşitli vesilelerle başta İtalya ve diğer e, şehirlerde e, üniversite kurumunun ortaya çıkmasına e, yol açtığını, e, buradaki şehirlerin ortaya çıkarken, çünkü nüfus artıyor, e, üretim artıyor, e, iklim şartları, biz hiç iklimle çalışmıyoruz. Ben e, üzerine çalıştığım şey var ama yani, e, hasbel kadar öyle ilerliyor, yoğun e, Ama iklim şartları ile üniversite kurumunun ortaya çıkması arasında çok yoğun bir bağ var, bunu da söyleyeyim. Bir bağ, bir bağ var. Bunun gibi sebeplerden ötürü yeni yetişmiş insanlara ihtiyaç var. Yeni yetişmiş insanlar hukuk binasyonun eğitim alacağı yerlere gitme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu talep az ve talep meydana geliyor. Dolayısıyla bunu fark eden şehirler ve öğrencilerin kurdukları ticaret yapısını andıran loncalar ve onların kullandığı ticari akit biçimleri, anlaşmalar, uzlaşma kültürü gibi pek çok bileşen bir araya geldiğinde üniversitenin kurulmasına vesile olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da üçüncü bir ayak olarak, üçüncü bir öneri olarak, teklif olarak üniversite kurumunun kurulmasında yer alması gerektiğini teklif ediyorum efendim. Mustafa Necat Hocam ee, benim e, tebliğimi bu şekilde tamamlayabilirim eğer müsaadeniz olursa. Evet Murat Hocam, teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür ederim. Öncelikli olarak Abdullah Hocam'ın sizlere bir e, soru yöneltme istekleri var. Murat ee, bir... Hocam, ben de tabii ki hocam buyursunlar. Ee, hatta benim aklımda da bir iki şey var ama önce Abdullah Hocam'ı dinleyelim. Peki efendim. Abdullah Hocam. Abdullah Hocam'ın herhalde e, yani işte bir, var. bir kopma yaşıyor anladığım kadarıyla. E, ben en azından bir kısa ekleme yapayım Abdullah Hocam gelene kadar. E, hatta sormuş olayım. Hocam, e, bu özellikle e, üniversitenin e, e, Abdullah Hocam İnternet gitti. Tamam. Ee, Murat Hocam şimdi bu üniversite <gülüyor> özellikle ekonomik boyutuna bulundukları şehirlerdeki ekonomik boyutuna e, dikkatleri çekmeniz benim de gerçekten çok ilgimi çekti. Hatta bir taraftan işte bunu söyleyince e, hemen aklıma şu geldi. Şimdi bugün malum işte bizim hemen hemen Türkiye'deki bütün şehirlerimizde bir ve birden fazla üniversitelerimiz çoğaldı. Küçük şehirlerimiz için buna ne gerek vardı gibi bazen zaman zaman kendimiz de dahil, akademik camiada da dahil bir e, serzenişte bazen eleştiride bulunabiliyoruz. Ama e, hani tabiri caizse tarihin tekerür etmesi gibi işte yaklaşık bin yıl sonra belki veya dokuz yıl sonra işte on yüzyıldan özellikle bahsetmeniz e, benzer bir durumun Türkiye coğrafyası ya da dünyanın pek çok farklı coğrafyası, şehri için de geçerli olması ilginçtir, değil mi? için de geçerli olması ee, işte Zaten bu yüzden biraz daha tarih çalışıyoruz Mustafa Necatur Hocam. Yani anlamak için, ee, tabii bunlar bizimkiler, e, belki e, saygıdeğer hazirun, e, onları yanlış şey yapmayayım, hani böyle hüküm veriyor gibi bir yaklaşım olamıyorum, hani bu tarihsın böyle, e, ama okudukça görüyorum ki, e, yani anlamaya çalışmak gerekiyor. İşte bu batıdaki yapıyı, kültürü, Tabii de anlatacak mesela size belki yani bir gün böyle Salaman anlatırım. Oradaki yapıyı anlatırım. E, nasıl oluştuğunu yahut Avignon e, papalarının e, nasıl üstlerine e, düştüğünü arka planlarını, hatta keşke otursak da e, sizlerle bir günçek e, konuşsak. işte Viana Konsülü. Yani hep bunu örnek veririm, şimdi burada da vereyim, e, çok sık veriyorum. Mesela 1311 yılında Viana Konsülü e, toplanıyor bu papazlar e, ve papalar. Şu kararı diyorlar ki bundan sonra Oxford'da Bologna'da, Padova'da, 6 üniversite olacak, Tunus olabilir. Bundan sonra bu üniversitelerde tedris edilecek. Yani mesela bu üniversitelerde 1311 yılından beri Arapça, İbranice, e, Arnice, buna tedris ediliyor. Yani. Şimdi bizim bu zihni anlamamız gerekiyor. E, bu zihni anlayabilirsek bugünkü, bugün ortaya çıkan data devrimini de anlayabiliriz. Mesela artık üniversiteler Mustafa Hocam, üniversite kurumu değişiyor. Ee, bunu biz en yakın şu da gördük, uzaktan ders verme e, sürecinde gördük. Demek ki fiziki bir duruma ihtiyaç olmadan, fiziki bir yapı ihtiyaç olmadan da e, derece verme, e, ölçme ve değerlendirme e, ve materyal üretme becerileri geliştiriyoruz. E, bunun bence 12. yüzyıldaki e, alınan bu yaklaşım kararlarla, deneyimlerle, yakın bir ilişkisi mevcut. Yani öyle, şimdilik öyle tahmin ediyorum ama fikrim değişirmeyi bilmiyorum. E, şunu da söyleyeyim. E, mesela bizim değil mi? E, hepimizin gözleri şurada, iki kulağı var, i̇şte kalbi şurada ama her yerde böyle. Afrika'da da böyle, e, Avustralya'da da böyle, e, Şili'de de böyle. Dolayısıyla insanların yapıp etmelerinde de benzerlikler var. Ve biz bu benzerlikleri e, iyi tepkik etmeli, anlamaya çalışmalıyız. Ee, sonuçta şimdi bakın görüyorsunuz e, benzer şeyi söylediniz. E, şehirlerdeki üniversiteler nasıl bir bilim oluşturuyor değil mi? Yani bir e, sermaye e, üretimine, sermaye toplaşmasına da vesile oluyor. Yani iyi ya da kötü. Peki hocam. Ee, ben sanırım Abdullah hocam da <gülüyor> aynı soruyu soracakmış. Abdullah hocam ha, başka diyorum. sorunuz varsa e, alalım yoksa e, Hocam, kusura bakmayın internetim kesildi. Ee, Celal Hocam da söz istiyor. Benden sonra ona da vakit kalsın. Tabii ki. Hatta, neyse, Tabii. Avrupa'da belli üniversitelerin ekonomik devinimi gördüğü zaman buna ayak uydurmak için veya istifade etmek için üniversite kurduklarından bahsettiniz. De, bu amaçla bazı şehirlerde üniversite olduğunu biliyoruz. Gelecek perspektifiyle bakmış olsak Avrupa'dakilerin gelişimi nasıl oldu? Türkiye'dekilerin gelişimi nereye gider? Aa anladım. Şunu söyleyeyim ben size öncelikle. Bir defa Avrupa üniversiteleri, yani Batı Üniversiteleri ikinci bir faza geçtiler. E, onu görüyorum. E, bu faz e, bir defa uzaktan e, eğitim verme, e, yeni bir veri altyapısı kurmak ve bununla beraber e, uydu üniversiteler kurma yoluna gittiler. E, bugün Batı'daki e, pek çok üniversitenin bir birhassa, birhassa Orta Doğu'da kampüsleri mayıçtu. Artık öğrencileri oradan getirmeyerek bir kısmını ya da büyük bir kısmını getirmeyerek işte Hong Kong'da, Dubai'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, yeni üniversiteler artık fazla faz, faz değiştiriyorlar. Tabii bunun hakkında nasıl tam böyle somut bir şey söylemekte zorlanıyorum. Daha şekillendirebilmiş değilim ama Batı'da üniversite kurumunu inşa etmiş olan zihin bugünkü üniversite yapısını değiştiriyor. Yani artık bizim düşündüğümüz böyle büyük kampüsler, büyük kütüphaneler filan e, en azından orta vadede yani 100 yıllık bir dönemde e, değişmiş olacağını öngörüyor. Bunun en büyük e, kanıtı olarak da e, öncelikle farklı e, batıdaki büyük üniversitelerin bunu bir ikraç malzemesi olarak kullanıp tıpkı 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'nin kullandığı gibi, mesela Katolik Üniversitesi, e, Katolik Kilisesi e, eğitimi ihraç a, a, e, malzemesi olarak e, ürünü olarak görüp e, gittikleri, koyun ettikleri, e, Şili'de, e, Meksiko'da ki Şili ve Meksiko'da üniversitelerin kuruluşu 1500 yıllara dayanır, Hong Kong'da, Macao'da ki mesela Macao'daki üniversitelerin kuruluşla alakalı çalışmaları okumuştum ben, e, bir benzeri şimdi gerçekleşiyor. Batıdaki üniversiteler Yeni koloni, e, üniversite koloni çok ağır mı kaçar emin olamadım ama yani yeni üniversiteler kuruyorlar. Mesela neredeyse Sudan'da. Zaten bunu 19-20 başında yapmışlar. Gardim Kalış gibi, ondan sonra üniversite e, of, e, of Amerika gibi, e, şehir ismini doğru söyleyemedim ya da Kahire Amerikan Üniversitesi gibi kurmuşlar. Ama bu şimdi daha yardım hale geliyor ve tahmin ediyorum ki, mevcut yerlerdeki şeyleri değiştirecekler. E, kampüs anlayışını değiştirecekler. Daha dijital daha sayısal bir üniversite yapılanması ve bunu daha delege edecekleri bir düzene doğru gidiyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Tamam hocam. Ee, sanırım Abdullah hocam söyledi. E, Profesör Doktor Ceral Demir hocamın da herhalde bir sorusu, bir sorusu olacak. olacak? Buyurun, sayın Buyurun sayın hocam. Teşekkür ederim değerli hocam. Murat Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sunumunuzdan, bildiğinizden dolayı. Şimdi ben topürel bir soru sormak istiyorum. Değerli Hocam, doğrusunu öğrenip de öyle kullanayım diye yani öğrenmek için soruyorum. Bazı şehirleri var ki Türkiye'de 3 tane, 5 tane, 10 tane üniversite var. Ama bir üniversite şehri değil diyoruz. Efendim, Batı'da da bazı şehirler var ki bünyesinde bir tane üniversite var. Veya en çok iki tane var ama tam bir üniversite şehir diyoruz. Bu üniversite şehir sözü de ne anlamalıyız? Hocam bir arkadaşımızdan benden mi oluyor acaba bu? Tamam. Ee, önemli bir şey bu. Ee, Ceyhan Hocam başımın üstündesiniz. Saygıyla selamlıyorum. Bu önemli bir soru. Şöyle bir durum söz konusu. Ee, Batıdaki şehirleşme, e, şehit üniversiteleri kavramıyla bizdekiler farklı. Çünkü kültürümüz farklı. Şu söylersem durmayacağız onu ediyorum. diyorum. Ee, Büyük Selçuklu'dan beri, Büyük Selçuklu'dan beri e, bugüne kadar e, bizde entel şehir, entelektüel şehirler olmadı. Şöyle. Hocam biz sesi alamıyoruz. Bana da aynı, Bana şekilde, da aynı şekilde gelmiyor. gelmiyor. Murat evet, hocam, sesi, hocam, ses hocam, ses yani. hocam sesi alamıyoruz yani. Hocam sesi alamıyoruz. Murat Hocam Sizin Görüntünüz var, konuşuyorsunuz fakat sesiniz bize ulaşmıyor. Acaba internet bağlantınızda bir problem mi var? Bizimki mi size gelmiyor? Evet, herhalde Murat Hocam ee, düştüler. E neyse tekrar bağlanırlar. Ben o zaman ee, müsaadenizle Hocam, Celal Hocam,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 Hoş geldiniz. Ben Kübra Gülöz Demiş. Hittit Üniversitesi'nde 7. Haç Seferi üzerine tezimi tamamladım. Yüksek lisans tezimi. Yine aynı